Merhabalar ben uzman diyetisyen Bahattin Arslan. Bugünkü konumuz birçok kişiyi de ilgilendiren özellikle kadınları ilgilendiren Hashimoto tiroidi. Hashimoto tiroidi endokrinler bir problem olup immün sistem yetersizliğinde tiroidin iltihaplanması sonucunda oluşur. Peki bu durumda ne gibi şikayetlerimiz olur? Kabızlık olur, halsizlik olur, bitkinlik olur, yorgunluk olur, depresyon olur, teratonin eksikliği olur, iştahta çeşitli sıkıntılar olur. Ve en önemlisi Hashimoto tiroidi olan hastalarda bulitenle ilgili sıkıntı var mı ve endokrinel problemler var mı bunların da incelenmesi lazım. Peki Hashimoto tiroidi olduğu zaman insanlar nasıl beslenmeli? İlk önce bilimsel olmayan bir hatayı düzeltelim düzelterek başlayalım. Tiroid hastalıkları özellikle Hashimoto Tiroidi olan insanların iyotlu tuz yemeleri gerekiyor. İyotsuz tuz yemeye bırakmaları gerekiyor ve genelde biz kaya tuzu olan doğal gıdaları tercih etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda Hashimoto Tiroidi immün sistemi etkileyen bir hastalık olduğu için doğal beslenmek gerekiyor. Sentetik gıdalardan, yüksek glisemik indeksi, fazla olan gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Fabrikasyon gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Bizim doğal sebze, meyve, bakliyat, et, süt, yumurta gibi gıdalarla beslenmemiz gerekiyor. Daha çok paketlenmiş gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Glisemik indeksi yüksek olan gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Ve doğal, organik olan gıdaları tercih etmemiz gerekiyor. Hashimoto tiroidiniz varsa kilo vermekte zorlanabilirsiniz, kilo alabilirsiniz. Bununla ilgili de bir uzmana başvurmanızda fayda vardır. Bugün biz size Haşimata Tiroidi ile ilgili kısa bir bilgi verdik. Daha geniş bilgi için hastanemize ve uzmanlarımıza başvurabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.